Ee, dükkan açabileceğimi sanmıyordum yani, yani olmayacak bir şey yoktu yani başarabileceğimi düşünüyordum. Bugünlere geldik şu an. İnsanlara yemek konusunda iyi bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Ee, genelde ticaretle uğraşıyordum. Ee, bu altyapının temeli oldu bu ticarede insanlarla e, bağlantı kontak konusunda. Ama gastronomiyi kesinlikle düşünmüyordum. Ee, nasip böyleymiş. Ama orada çok küçük yaşlardan beri aileme yardım ettiğimden orada biraz tecrübem oldu. Bu oda bana bu zam bugünlerde faydası var. Yani en iyi malzeme, en iyi şekilde nasıl sunabileceğimizi öğrendikten sonra bunu gerçekleştirdik. 2017'nin birinci ayında ilk iş yerimizi açtık. Burgerwood Spondor bölgesinde Berlin'in. Burada Basar'ı olasınca yani müşterilere karşılığında memnuniyet sağladıktan sonra e, yanımız yan tarafımızda e, Pizza Route 2018 e, 2018'de eee açılışını yaptık. E, şu an 2020 yılında da e, Burger Route 2'yi e, e, hizmet sunuyoruz. Burger Route 2 e, Kudam Gurlan Strasse e, 157'de. Dükkanı kurduktan sonra ee, ilk, ilk sene e, tek başıma çalışmak zorundaydım ne bileyim e, hastalanma veya e, yorgunluk diye bir seçeneğim yoktu burada ilk başta o e, zorluk baya bir zorluk var tabi ki bir başarıya ulaşmak için hiç kimse kimse getirip eline rahat bir şey vermiyor yani her şeyin bir zor yanı var e, yani benim tavsiyem şu aralar zaten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 Yani kimseyi aslında dükkana girip çalıştırmak da istemiyordum. İlla ki ben yapmak istiyordum ki o yemeği kendi yediğim şekilde müşteriye vermek istiyordum. Yani benim yemedim mi? Başkası da yemesin isterdim ben. çünkü takıntılıyım, yemeğin hijyenik olması konusunda. Türkiye'deki insanlar burayı farklı düşünüyor olabilirler. Daha rahat çalıştığını veya daha çok para kazandığını düşünüyor olabilirler ama söylemiştim şey Türkiye'de.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 olayı var. Gelip müşterilerimiz gelip alıyor. Müzik Dükkanları e, ilk kurarken diğerlerinden farklı olmasını istiyordum. E, biraz daha böyle Amer Ahmurger'in Amerika'dan geldiğinden dolayı biraz am am Amerika'ya tarzı olması için, biraz daha atmosfere daha değişik e, ortam oluşması için e, kendi dizaynlarımla, kendi düşüncelerimle e, bu tarzlarda yaptık. Dolayısıyla stajyer ekibimizde daha önce dediğim gibi burger konusunda hizmet veriyorduk. Tabii bunu etli, etsiz, vejetaryen, vegan ins, yiyenler için de hizmetimiz var. Müşterilerin memnun olmasından yanayız. Para konusunda şey sıkıntımız yok. Hani bir beklentimiz yok. Öyle bir sorun yaşatmıyoruz insanlara. Eğer konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başarıya ulaşmak için biraz hırslı olmanız lazım. Bunu bu hırsı hiçbir zaman elinizde kaybetmemeniz lazım. Bu uzun zor bir yolculuğa çıkacaksın. Bu konuda hiçbir zaman pes etmemen lazım.